Hoş gel, geldiniz ve başladık sanırım emin olmamakla beraber ve aynen başlamışız. Her videoda bu girişi yapmaktan artık evet sıkılmış gibiyim ama yapacağım çünkü neden olmasın. Ne oldu ya yine burnuma gıcık girdi neyse o sizi çok ilgilendirmez. Şimdi geçen bölüm burada kalmıştık bildiğiniz üzere. Ve buraya bir çeşit yükseltme gibi bir şeyler yapmaya çalışıyordum en son ben. Şöyle miydi böyle miydi bir şeyler yapmaya çalışıyorduk biz buraya. Hah aynen böyle bir şey yapmaya çalışıyorduk. Ve artık başarılı gerçekten inanılmaz ama başarılı. Ve bu arada buraya öyle bir temel koymak yerine. Şöyle bir temel yapacağım. 2 metreden direkt 4 metreye Bağlayıp şöyle insin yani Ha artık böyle burası Güzel You know Neyse tamam yeterince saçma sapan Şeyler yaptığımıza göre Şimdi benim yapmam gereken şey Buradan direkt aşağıya Rampa çekmek Neden aşağıya rampa Çektim daha kolay Çünkü çıkması Hop. Yanlışlıkla aşağıya koyduk. O çok sorun değil. Ya da sorun. Bizim için her bir malzeme gerçekten çok değerlidir. Ondan dolayı. Öyle yapmam gerekiyor. Hı. Evet oğlum. Ne oldu oğlum? Evet. Evet Tarçın. Haklısın. Ne oldu oğlum? Gel oğlum gel. Gel. Gel. Oğlum... Ha Evet kısa bir beklemeden sonra geldik. Şimdi yapmamız gereken şeyi şu anda açıklıyorum. Oh, dur düşüyorduk oradan. <gülüyor> Şimdi sadece sırf iki bölümü buraya adamıştık bildiğiniz üzere. Yani burası artık stabil bir şekilde bize de düzenli olarak üretimi sağlıyor şu anda. Ve bu vida üretimi gerçekten inanılmaz bir hızla ilerliyor. Çünkü bildiğiniz üzere biz buraya 320 çıkartabilecek bir sistem kurmuştuk. Bu şekilde. Yani dolmama ihtimali yok. Bayağı göstereyim şöyle iki tane. tane tenike şu anlık. Yani böyle oluyor burası maksimum. Şimdi fasulyenin faydalarını. Bir dakika. Şimdi gerçekten gelelim fasulyenin faydalarına. Kablomuz bitmiş. Fasulyenin faydası kablo almak. şimdi Bizim şuradaki bakır üretimi var ya Ona iki üç tane boost birden atıp oradaki plaka üretimini Artırmam lazım levha. Step one bilgisayar üretimi için o lazım. Bayağı bir şey lazım aslında da. Şu an ben en temel ve en fazla kullanılanlardan başladım. Şimdi bayağı bir uğraşacağız. Hazır mısınız? Yani bizim buradaki kablo üretim falan yetiyor da şu anlık. yetiyor yani. Öyle atmalık sadece birazcık. Şunu tekrardan gruplandır. Çık lan oradan. çık, çık, çık, çık oğlum, çık, çık, çık, oğlum hadi, hadi oğlum, hadi, hadi, haa. <gülüyor> evet, devam edebiliriz artık. <gülüyor> Bu tipine tükürdüm, yine fabrikamda geziyor. Oradaki zehirden de hiçbir zaman etkilenmiyor. Ne bileyim işsizlik yapayım da şuradan şöyle gideyim. Aman ya da boş var gidek işte. Şimdi bu arada gördüğüm kadarıyla donma sorunları düzelmiş şu anda. Ve gerçekten şu son zamanlarda çok fazla aynı zamanda geldiği günden sonraki gün düşen abone ve sonra tekrardan gelen aboneler de var. Şimdi ben bu vida üretimini çok güzel bir şekilde yaptım. Bilmeyenler için söyleyeyim dakikada 320 üretiyoruz. Biz burada bilmem kaç tane makinayla 8 makinayla sanırım. 8 ile 40'ı çarpsak aynı 320 yapıyor sanırım emin değilim. Biz işte bilmem kaç tane makinayla buraya dakikada 320 gönderiyoruz. MK3 band 240 gönderiyor 120 de gönderiyor. Rahatlıkla yetiyor kısacası ben öyle açıklayayım. Aa, şimdi plastik yok. Şimdi şurada bir yerde bizim şeyimiz vardı bildiğiniz üzere. Hemen göstereyim. Bak burada bir şey var. Kiriş gibi bir yer var. Şurada bir de işte taşmaş var kullanırsak diye. Ama bizim asıl kullanacağımız yer orası değil, şurası. Merhaba seni bir döveyim yine. Şimdi ne yapacağız tam olarak? Bizim bu kömürün geldiği tarafta çok doğru düzgün çalışmasa da yani işte saf değil yazıyor. Ama biz onu şeyle normal 60'a çekeceğiz. MK2 ile. Şimdi bizim bu şeylerden Oradaki kötü olan iki tane bakır kaynağından biz buraya şey üretimi alacağız bir şekilde zorlayarak. Yani bizim şu külçeler için koyduğumuz mantığın aynısı orada da geçerli olacak ama daha az makinayla. Ve bu rafinerinin burada olması artık işimize gelmiyor sanırım yeterince. Seni sileyim görmüşken. Bu rafinerinin burada olması artık çok iş yapmıyor. Fakat arka taraf hala iş yapıyor. Gerçekten güzel bir yer. Hem oyun kastırmıyor. O da iyi. Şu an birikiyor. Gayet güzel şu an plastiğimiz falan. Hadi abi işte şey var da benim isteğim buraya bir tren yolu çekmek. Şimdi tren yolunu çekmemdeki sebep de şu. Şimdi biz burada tren yolunu çektiğimiz zaman şey olmayacak. Bazı şeyler sekteye vuracak. Ha bu arada gayet şeyleri kolay. Tren rayı yapımı kolay. Hayır. Şimdi şuradan, tekrardan gelirsem... Ee, seni nasıl yapacağım şimdi ama öyle bir sıkıntımız var. Ney, gider misin? Evet, sanırım köpeğim birazcık oyun istiyor. Evet şimdi şuradan Oh my tea gitti yine. Yine gitti. Hep böyle oluyor ya burada. Bu arada şu an ben 60 FPS'siz zor alacağım biraz sonra. Çünkü çok kötü oluyor FPS'im biraz sonra. Bayağı ölecek FPS. Tamam, tam anlamıyla ama. <gülüyor> İşaret lambasını da burada öğreten ne bileyim değil mi şimdi bilgisay bir bilgisayar için birazcık plastik gerekiyor ki ben önce şeyi tercih ederim plastik beni idare eder kurtarır plastik öbürü için zaten plastik değil geri kalan normal şeyler gerekiyor önce bir normal şeylerden başlayalım işe Şimdi devre kartını bizden dakikada 25 istiyor. Bu sağlıklı bir üretim için gereken vidayı 52 istiyor. Vidayı hallederiz biz senden hemen. Zaten 52 istiyormuşsun. Şöyle bağlarız biz hemen seni. Veya şöyle arkaya doğru mu bağlasam ki? Ne bileyim. Hiçbir fikrim yok. Ha böyle güzel bağlayalım birazcık. Şimdi kablo bize zaten dakikada 22.5 buçuk diyor. Bizde öyle bir kablo üretimimiz zaten var. O da bizi kurtarır. Bir tek devre kartında sıkıntı var. Olay. Bütün her şey orada patlıyor zaten. Yani yoksa işte bu devre kartı muhabbetinden sonra olaylar hiç karışmıyor bile. Ha, buraya da attım onu. Artık bu burada yavaş yavaş dolar. Şimdi bizim buradan o tarafa doğru plastik de geliyor. Tabii ki ben o plastiğin birazcık hevesini kursam da bırakacağım. Bu şekilde. Çünkü plastik lazım bize. Bu tarafta kullanılmak için. Ama daha verimli şeyleri dönüşeceği için mutluyum birazcık. Tabii çok fazla şey yapmayalım da. Bantı uzatmadan. Normal tek bir çizgi halinde götürmeye çalışalım. Çünkü bu tarafta baya bir sıkıntı olma olasılığı var d d artık yok. Çok sıkıntılı bir bağlama yöntemi olmadı. Yani çok karışmıyorlar ya birbirine. Çok düzenli olmasına da gerek yok. Bundan sonra şeyi zaten salıyoruz artık düzen mantığını. Şimdi plastiğimiz de hazır. Tek tek zurnanın zort dediği yer tamamen. Ha bu arada bildiğin üzere yani bildiğin üzere diyeceğim artık. Çok kişi biliyordur. Şuradan bir yerden biz buradan direkt kömüre açılabiliyoruz. Hatta şöyle yapalım. zupu aç abicim. Hatta bu tarafta Kataryum falan da var. Ha biz kullanıyor muyuz? Kullanmıyoruz. O da ayrı bir şey. Her neyse. Bak adamlar burada bizim için güzelce ne yapmış yani? Şeyi. Biz bu kenardaki, kıyıdaki, köşedeki şeyleri kullanarak böyle... Buraya iniş yapabiliriz. Yalnız buradan atlayıp düşersek Allah'ımıza kavuşuruz yani. Ciddi manada. Bak sen bunların parladığına bakma. Bunlar parlasa da saf maf değil. Bak saf değil diyor. Buna da saf değil diyor. Ha zaten başka da yok iki tane. Sadece efekt olarak parlama koymuşlar. Onu da işte tecrübesiz oyuncular yesin falan diye. Ama böyle yapmak yerine şunu şöyle düzgünce yapsana. Ah bu arada düşseydim gerçekten bir daha hiç gelmezdi buraya video. Bir düzel artık ya. işin güzel tarafı buraya elektrik çekmek için de hiçbir şey sarf etmeyeceğim. Üst tarafta var zaten. Oradan alıp kullanacağız. Hop. Hop hop hop hop. hop. Olmaz kardeşlerim. Lan, Ama biz bunlarla hiç uğraşmadık mı sanki ya? Ben niye bunlardan bu kadar korkuyorum? Evet canım az olduğu içinmiş. Korkumun sebebi gelmeden ay geliyor gene geliyor tipini sevdiğim Evet, burada da var aynalarından ben sizi nasıl kurtaracağım om kendimden ov oh, ov oh, ov oh, ov oh, ov oh, ov oh, ov oh. lan lan yürü git yürü git yürü git lan lan allahu ekber Haydin kazamız mübarek olsun. Bunları peşimize taktık. Canımız yok. Daha kötü ne olabilir ki? Değil mi? Bu arada gerçekten bu oyundaki bazı şeyleri gerçekten böyle gidin alın diye yapıyorlar. Mesela bu arka tarafı boş bırakmalarının sebebi büyük ihtimalle budur. Ben çok şansımı zorlamayayım bence. Of. Daha ne kadar yakınlaşabilirim ki sana. Hadi işte bulman lazım onu. Bak bu güzelce ne koyuyor bu tarafa kadar. Senin neyin eksik? Değil mi? Hadi bakalım. Rikis budur. Bu yurt içi... Bu da... Yurt... MacBook'tan... MacBook'u yurt içi kargoyla sipariş etmekten daha riskli bu arada bu iş. Şu anda. Bu arada niye o örneğe verdim? Gerçekten riskli. Yani adamlar sana kırarak da getirebiliyorlar. Öyle bir olay olmadı. Ben, benim başıma hiç gelmedi. Hmm, Ekipman lan oğlum yine borumuz bitti ya. Ne oluyor bu borularla ya? Sıkıntımız ne ya da bizim borularla? Şimdi ben zaten buraya temizinden iki tane bir koyacağım önce. Hızlı koşucu ne lan? Ha şu benim ayaımdaki takılı olan. Bence ben önce bir şu şeyleri koyayım. Kaynaklara. Önce bir nerede olup nerede olmadığını bir görelim. Burayı teke mi düşürdünüz lan güncellemede? Heh. Adam olun düşürmeyin. Şimdi benim buraya yapmam gereken şey birazcık platform. Ya birazcık ya çok değil. Şöyle bir Tam yeterli bu kadar. Şimdi buraya 60 olduğu için 1 2 3 3 hop, hop hop hop hop Hop sen buraya nasıl gelirsin Oğlum yürü git Dur silelim de buraya bir Yaratık falan çıkmasın Kaç 3 oldu lan Dördü niye koyamıyoruz? Sıkıntımız ne ya da? Hımm Heheee <gülüyor> Bizim dünyadan büyük bir derdimiz varmış meğersem Yeni fark ettim. Şimdi şunları bir silek önce Altındakileri boş boş yer kaplayıp aynı zamanda da malzememizi harcamasınlar. Sonra yapabileceğim en hızlı şekliyle şuraya şöyle şeyler a olmadı. Olsun biz gene bağlarız onu. Oo oh, oh, wo oh, wo oh. çok kötü çok kötü. Malzemem yetmez. Fabrikayı. Daha doğrusu burayı mini fabrika olarak düşünün. Burayı şeye doğru genişleteceğim şu anlık. Zaten bunların altını silmemde bir sıkıntı yok. Bunlarda öyle yer çekimi gibi bir şey de yok zaten. Seni yine V2 yapalım da. Başımız olay çıkartma, bakır külçesi. ney? <gülüyor> Bağlamamışız, <gülüyor> o kadar şeye. Ya, tam burada o durabilir. Adam burayı halledik bir daha biz buraya gelmeyeceğiz bile. Hadi bakayım üreticiye malzeme yetiyor mu? Hım. Hmm, 20 kullanıp 10 çıkartıyor öyle mi? Şimdi bizim buradan dibine kadar yararlanmamız gerekiyor. Şu anda Ne demek kabul etmezsin? Aa hiç hiç, hiç yakıştıramadım sana. Lan aman çek ya normal. Şundan, değil mi? Vallahi yanından hangisi çoksa ondan çekeceğim artık. Yoksa bu iş olmuyor. Anca öyle bağlanıyorum. Bağlanmazsan bağlanma. Ee, seni beşe düşürürsem sanırım... Olay çözülür gibi. Ayarı kopyalayalım öncelikle. 5-6 diyelim, şuraya getirelim bunu. Buradan senin güç, elektrik direği ve 2. Bu arada bu elektrik direği yapma muhabbetinin kısa yolu var mı? Burada artık dibine, dibi dibine kullanmam gerekiyor bunu. Buradan bu çıkıyor, oradan o üretiliyor seni şimdi şuradan şöyle bağlayacağım yine. Agresif bağlanın sıkıntı yok. Her şey hizmet için. Onu nereye isteyeceğim ya? Her yer çok kıymetli. seni silek böyle geçeriz herhalde zaten burayla işim bitsin burayı bir daha hiç kullanmayacağım için şuan buraya bir şey daha bağlandı 20 10 diyon tamam 20 ye 10sa hop hop Hop kardeş sen şöyle yapıyorsun da sana şöyle bir ayar yapıştırıyoruz hemen şimdi son kez yapacağım bu işlemi buraya bir iki tane daha koyacağım senin altını silelim öbürlerini koyabilmek için zaten bu kadardan da düşmeyiz deyip düşmem yok mu var. Biz her şeyi yapıyoruz, onu da yaparız. Lan aşağı boşluk, ha. Gidebiliriz her an. Tam, şunu varsayılana geri çekti. Hop, hayır. Bizim şu anda bunu o kadar boş harcayacak şeyimiz yok. Opsiyonumuz, ha olsaydı harcardım. bir daha yırıyoruz. Ondan sonra bir daha koyuyoruz. Ondan sonra bir daha bağlıyoruz. Ha tabii artık şey gitti. Burada yer kalmadığı için hiç hiç problem değil. Birazcık daha yukarı tarafa yaparız ama biz yaparız yani. Sıkıntı var mı bu? Ya zaten aşağıda üretiliyor külçe. Sıkıntı etmeyin o kadar hallederiz. E biz buraya iki tane de üretici sığdıramayız. O da ayrı lan Hay ben ya? Bak buraya bunu koyuyon Başka bir öğenin alanına mı giriyor? Ne demek giriyor? zemin çok dikmiş paşam için biz hemen paşama şöyle bir dik olmayan bir zemin hazırlayalım hemen aa siz hemen ağlıyorsunuz ama ya üretici olduğu için yakışır mı ya hiç ağlamak İyi o zaman. Biz de buraya bir tane yaparız gene. Lan. Ben yapsana. Ya biz yapar mıyız? Yaparız. Niye biz Türküz? Hıh. Hallettim şimdi size. Hadi bakalım. Şimdi bir ağlayın da göreyim makinalar. Tamam mı? 5 6 diyelim. Bu yedinciyi oraya koyup hemen oradan da öyle bir bağlantı atalım. Ve biter burada da bu. Şimdi bunları biz Öl O O olmadı o Şimdi bu yirmi Yirmi yapıyor Abi yapma şunu işte ya. Neyse. Şimdi buraya bir şey çıkartma sıkıntımız var. Nedense Üretimimiz kendisini nasıl hissediyor? Burası 20'den devam mı ediyor? Ne yapıyor? Oh, oh, oh, kabul etmiyor. Niye ya? Kabul etsene. Bak biz sana o kadar yer verdik, su verdik, su vermedik de. Verdik işte bir şeyler yani. Bize üret diye. Sen niye üretmiyorsun? Aşağılı üretim alt yapısı. Bak işte bu hepsine eşit paylaşılmasını istiyorsak böyle yapacağız. mi yani. anne oldu gibi. Hani geliyor mu buraya bir şey? Duruyor bazıları. Anlıyorum. Seni de anlıyorum. Sana da şöyle birazcık daha yardımcı olayım. Buradaki her yeri sadece MK1'e döndürmem için. Çünkü burası gidecek yoksa. Evet burada da gitti yine var mı daha MK3 sana şöyle yaparız biz ya bir şeyler. Artık öyle yapmaya da gerek yok Da var mı sileceğim, edeceğim Daha fazla demir kazanabileceğim Falan Şimdi ı -ı. seni nasıl bağlayacağım ki ya bu böyle beşte dokuz diyor. Hiçbir yerden demir araklayamam mı ki? Dur birazcık araklamaya çalışayım bir yerlerden. Yoksa buradaki inşaat hayatta bitmez. Şuradan en iyisi gideyim. Alayım adam akıllı ya. Hiç almaya falan uğraşmayayım. Silip. En güzel mantık öyle olur çünkü. Buraya. Hem yanıma boru falan da alırım. İyi olur. Şimdi ne yapacaktım? Gelecektim buradan. Önce plaka alalım. Unutmadan. Şöyle bir iki yüzlük alalım Önce. Ver bir iki yüzlük. Sen ne bugün ha şu şey? Şuradan uçayım hemen oraya doğru. Şimdi orayı da hiç uğraştırmayalım Şuradan direkt üstüne doğru atlayayım Buradaki bizim uçan platforma Ov ov ov yok olmasına ramak kalmamalı Burada herhangi bir sıkıntı var mı ilk dağıtımda? Hayır Olamaz Bu arada bu şeyler beni çok rahatsız ediyor. Duman efektleri falan. zıpla şuradan şuraya gel ay ay senin ne yapacağım şöyle getiririm yav balans ona ha şükür 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 bir tamam artık bir sıkıntı kalmamıştır annem bağlı mısın sen İyiymiş. şimdi biz buna yirmi veriyorduk sana da beş veriyorduk hop sakin ol şampiyon ben sana bir beşi vereyim Paylaşımda sıkıntı var mı? Hiçbir şeyde sıkıntı yok şu an. Çalışman gerekiyor. ha bu arada %100 doldurduk sanırım biz bunu. Çalışıyor, dolmaya. Niye öyle oldu ya? Elektrik iyi hissetmiyor kendini, sanırım. Bazen bekliyorlar arada. Bu buradan çıkartıyor, bu burada 20 kullanıyor. Ondan sonra bu buradan dönüyor, buraya geliyor. Burada da 10 kullanıyor, dakikada 5 üretiyor. Bu oradan çıkıyor, geliyor buraya. Burada geliyor 20 üretiyor dakikada. Burada geliyor 5 üretiyor. Öyle mi? Sizin burada bir sıkıntı var. Buraya geç mi geliyor, az mı geliyor, ne oluyorsa bir şeyler oluyor buraya. Burası bozuyor, tahminimce. Çünkü sadece bu ikisi çalışmıyor, diğerleri hep çalışıyor, aktif olarak. Geri koyayım seni. Siz ne yapıyorsunuz siz sürekli üretime devam mısınız? Size de bakayım son kez. Ondan sonra genel stabilite hakkında konuşayım birazcık. Sonra da devre kartı üretimi falan filan geliyor zaten. <gülüyor> hmm. Anlıyorum, seni de anlıyorum o zaman. Şuraya birleştirici atayım. senin sil. Sen de sil. Seni de sil. Şunların girişlerini fuldan sil yani ben buraya tekrardan ayarlayayım onu. Şimdi bu dakikada zaten 60 çıkartıyor. 30 30 mu kullanıyoruz? Aynen. 30 kullanıyoruz. Yani bir dört tane daha koymam gerekiyordu normalde. Ama koymadım tabii ki. şimdi şuradan tekrardan düzgünce bağlayacağım bağlayamayacağım böyle bağlayacağım seni de böyle bağlayacağım bağlayamayacağım böyle bağlayamayacağım böyle bağlayacağım bağlayamayacağım, bağlayamayacağım. Artık son seferde de böyle dip dibe yapıştırıp bağlamayı deneyeceğim Yine bağlanmayacağım. Bağlanmıyor musun? İyi kardeşim. Çok yukarı çıkartıyor. Bağlanmıyor musun? Bağlanmayacak mı? İyi bağlanmayacaksan olmuyor. Dedirmek üzereyim nasıl bağlayacağım ki lan ben seni Hayır bir de gidip insanca bağlamam gerekiyor bunları. Hiçbirine bağlanmıyor ki. Bantı yükselteceğiz yere yardan. Şaktırmayın yine Paycap denedim. Hı, yine bağlanmıyor. Bağlan artık. Yeter. işte ya Bağlan artık ya. Ne olur bağlan ya. Ne yapabilirim ki? Seni bağla, seni bağla. Seni gel böl şuradan. Seni oraya bağla. Sini şuradan böyle buraya bağla. İşte çözüm bu. Böylelikle çözebilirsiniz büyük ihtimalle bütün sorunlarınızı. Eğer yetmiyorsa da şurayı MK3'le çekersin. Ondan sonra üstündeki her şeyi de buraya atarsın. Jillop. Üstüncü lob hem üretimlerin doluyor. Üretimler dolduğu zaman da bildiğin üzere güzel şeyler oluyor. güzelce mesela çıkartıyor, veriyor direkt. Mis. Bak bırakıyoruz buraya. Ha bu zaman için düşüyor bu arada. Onun bir şey yapmayın, takmayın o kadar. Çünkü ve doluyor, düşüyor, girip çıkıyor üretimimiz. Arada bir GW'ı buluyor. Arada pik yapıyor, sonra düzeliyor geri. Vap, ah, vap, vap, Aa, evet, harika. Bundan önce nereye kaydetmiştin? 23 saat 3 dakika. Tahmin ettiğim şey oldu. da hallettik böylelikle. Şimdi bu tabi aynı işlemleri bir kez daha mı tekrarlayacağım sanırım. Ha yani yok silinmiş işte hepsi, bir daha döşeyeceğiz aynısını. Bir sıkıntı yok şu anda. Aşağıya düştüğüm zaman bütün malzemeler gittiği için... ...böylesi daha makul. Hepsini tekrardan yapmak. Şöyle, şöyle bağlayayım bir de seni. Hatta öncekinden daha güzel oldu bu haliyle bile. Hem elime daha az şey geliyor. Bu da benim için öyle bir çözümdü. Bayağı kurtarıyor şu anda beni yani. Tabi bunda bir şeyler oluyor yine. Gidemiyor bunlar. Niye öyle oluyor? Daha da düşmemeliyim ha. Ee niye üretmiyorsan? Bu arada üretiyor falan tekliyor öyle, bu kafayı yemiş biraz. Stabil üretime bakarsam şu an. Dördü ikiye katlıyorum şu anda. Kaç? 2 dört, beş, altı, yedi... Bir dakika. 2 dört... Altı sekiz makine var. O sekizin içinden yarısı yarım üretiyor. Sekizin içinden yarısı yarım üretse. Neyse biz şu on üretenleri hesaplayalım. Kırk üretiyorlar. Kırka işte böyle altmış falan yani toplamı. ...geneli. Seni nasıl taşıyacağım ya oraya kadar? Anca öyle toplarım seni. Buradan oraya. Amacım zaten böyle bağlamak değil. Buraya çok dokunmayacağım için burayı sıra dışı da bağlasam olur. Artık dediğim gibi çünkü şey tamamen bitti. Bu düzenli olsun faslı bitti. Artık tamamen işlev odaklı gideceğiz. Bunu da öyle bağlayalım. Zaten eğer bant darboğaz yaparsa o zaman daha fazla üretiyoruz demektir. Şimdi artık mecburen öyle bağlayacağım. Taşıma bandı çok dik falan diyor. Anca öyle çıkıyor. Oradan da seni yukarıya doğru alırız herhalde. Alırız canım. O kadar da şey yapma. Kendini sabitleme. Ve de sabitliyor birazcık. Neyse ben seni şu yanına çıkartırım. Çok dert etmeyelim. Beş. On beş. Yirmi. 30 35 45 Burada dakikada 45 Ondan sonra 45 55 60 gibi bir şeyi tekabül ediyor Çünkü öbürleri de ortalama Bu kadar üretiyor Birisi 5 birisi 10 Yine Aynı hesap. Ha, bu arada bunların yerleri neden bu kadar öyle farklı? Çünkü biraz önce bildiğiniz üzere şey yapmıştık. Tamamen. Ayırmıştık. Ve de şu bizim arka taraftan yürütme taktiği işe yaradı. Şu an. Birazcık saçma geliyor şu an ama böyle getirmemiz. Zaten bu bizim şeyi üretime sembolik olarak koyduk şu anda. Çünkü zaten daha bunu ekstradan plastik falan isteyeceğiz. Bu baya uzayacak yani bu iş. Mesela şuraya neyi yapabilirim ki? Sen bunu en yakın nereden bulursun onu? O sekiz taneyi. Dur ben hemen bir şundan bir sekiz tane yapayım üstünde. Hemen bir göstereyim nasıl bir şey yapacağımıza. Lan gene gene plakamız bitti ya. Sekiz, bam. Aa, birleştirici de yapılıyor büyük ihtimalle. Öyledir zaten. Başka türlü nasıl yapacağız? Şimdi devre kartı için bir de plastik gerekiyor dakikada otuz olarak. Zaten bu dakikada yedi buçuk çıkartıyor. Bu kaç istiyor? Yirmi beş istiyor dakikada. Stabil bir üretim için. Bizim bunu stabilleştirebilmemiz için bundan boya bir koymamız gerekiyor. Büyük ihtimalle de bir tane yükseltme atarım hepsine. bir Ona çıkartsın diye. Kaça çıkıyorsun? 11'e çıkıyor. Okey. Şimdi seni şöyle fullesem tamamen. 18'e çıkıyor. Pek bir anlamı yok. Ama 2 boost bayağı uçar. Ama 2'ye katlanır istekler. Yani bu 30'a katlanır. Bu 60'a katlanır. Daha bir de yine bu makinelerden biraz daha koyacağız. Ama alan tasarrufu yapıyor. O da benim için iyi bir şey. Neyse o zaman görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Ya bir dakika gidip fotoğraf alacaksın, Onu da yapayım. Gördünüz mü üretimleri nasıl stabilleştirdiğimi? Hepsi şu an stabil olarak dakikada bana 60 kaynak verdiği sürece bir sıkıntı olmuyor ama eğer işte 60'ı falan çıkartıp başka bir kaynak seviyesine geçirirse ölüyor. Neyse o zaman görüşmek üzere hoşça kalın ve bay.